3 tam 1 bölü 8. 3 bölü 4. Eksi 2 tam 1 bölü 6'nın toplamını bulalım. 2 tane pozitif sayımız var. Hemen bir sayı doğrusu çizeyim. 3 tam 1 bölü 8 ile başlıyoruz. Bu 0. Sonra 1, 2, 3, 4. 3 tam 1 bölü 8, 0'ın 3 tam 1 bölü 8 sağında. O zaman 0'dan tam olarak bu kadar uzaklıkta. Bu okun uzunluğu 3 tam 1 bölü 8. Toplama çıkarma çarpma yaparken her zaman tam sayılı kesirleri daha kolay işlem yapabildiğimiz bileşik kesirlere çevirmeyi tercih ederim. 3 tam 1 bölü 8 eşittir 25 bölü 8. Şimdi bu sayıya 3 bölü 4 ekleyeceğiz. Yani 3 bölü 4 birim sağa ilerleyeceğiz. Bunun uzunluğu 3 bölü 4. Peki işini ne yapmalıyız? Bu sayıları toplayacağız. 25 bölü 8 artı 3 bölü 4. 4 ve 8'in ekoku 8. 3 bölü 4'ü 2 ile genişletirsek o zaman 6 bölü 8 eder. 25 bölü 8 artı 6 bölü 8 eşittir 31 bölü 8. O zaman buradaki sayı 31 bölü 8. 32 bölü 8, 4'e eşittir. 31 bölü 8, 4'ten demek azıcık daha küçük. Bu okun uzunluğu 31 bölü 8. Bunu tam sayılı bir kesir olarak yazarsak, 31 bölü 8 eşittir. 3 tam 7 bölü 8. Şimdi eksi 2 tam 1 bölü 6 ekliyoruz. Eksi 2 tam 1 bölü 6'nın neye benzeyeceğini bir düşünelim. Eksi 2 ve eksi 1 bölü 6 ekleyeceğiz. Eksi 2 tam 1 bölü 6'yı bu şekilde çizebiliriz. Bunu birkaç farklı yönden düşünebiliriz. Eksi 2 tam 1 bölü 6 eklemek, 2 tam 1 bölü 6 çıkarmakla aynı işlem. Bu değer, 31 bölü 8 ve eksi 2 tam 1 bölü 6'nın farkı olacak. 31 bölü 8'den 2 tam 1 bölü 6'yı çıkaralım. 31 bölü 8 eksi 2 tam 1 bölü 6. 6 ve 8'in ekoku 24. 31 bölü 8'i 3 ile genişletirsek, 93 bölü 24. 13 bölü 6'yı da 4 ile genişletirsek, çarparsak 52 bölü 24 eder. 93 bölü 24 eksi 52 bölü 24 eşittir 41 bölü 24. Demek ki sonucumuz artı 41 bölü 24'müş, yani 2'den biraz az.